Yeni bilgisayarın başına geçtim. O yüzden odaklanamıyorum. Ee, Ege Ak diye bir arkadaş. Chatteysen sana dava açacağım. Haberin olsun. Bunu SS'ini alıp linkleyip videosuna donate atman gerçekten büyük suç. Allah'tan Allah'tan e, donate'ler dönmüyor şeyde ekranda. Seni ben şimdi hangi platformdan attıysan bu donate'i alacağım. İçinden geçeceğim senin. Kişisel verileri ifşalamadan. öyle seni minikine yazalım. Hatta çaycı sana da yazıyorum. Ege Ak diye birini görürseniz. Chatten haber verirsiniz. Artık bıktım ben bu tarz insanlardan. Şey. Sanki çocuk oyununda pezevenk. Oğlum bu işler öyle benim adresimi, kişisel verilerimi bulup da bir yerden sızdırmak, paylaşmak ne s**kinize yarıyor anlamış değilim ama hani gerçekten artık böyle davayla ile uğraşmaktan keyif almaya başladım. Çünkü hak ediyorlar abi yani. Benim hayat düzenimi bozarsa bu adamlar ben onların içinden geçerim artık yani. Bunun samimiyet, mamimiyetle alakası yok. Aksız mıyım arkadaş? Şu çocuğu al çaycı tamam mı? Onu bana yayından sonra hatırlat. ona Class Game'den mi yapmış, nereden atmış, nereden atmışsa onun verilerini isteyelim, verelim avukata s**sinler bu. Bir kişinin telefon onu bile sızdırmak o kişinin bütün hayat düzenini bozuyor arkadaşlar. Düşünsene telefonunda bağlı olan zımbırtıları. Bütün bankaları o numaranla bağlı. Anam baban sana oradan ulaşıyor bilmem ne defalarca anlatmayacağım bunu. Ona şaka gelen şey senin hayatını sikiyor. Ve buna kafası çalışmıyor herifin. Hadi bunu buluyor sana bir şey yapmak yerine bir de duyuruyor dışarıda. İşte en büyük götlük de orada başlıyor. Arkadaşlar Tuhan abinin açık adresini buldum anında bu. E, ananın. Nasıl o konu yani hani ne oldu yani sen şimdi beni duyurunca hadi pezevenk sen yaydın benim bir takık bir herifim var geldik burada kafa kafaya verdik ben onu indirdim o beni indirdi sen vereceksin hesabını bunun. ne yazık ki insanımız bu konularda çok zayıf ya yani çok zayıf Allah korusun yok oğlum biz ne tehditler neler yaşıyoruz biz, biz bilmiyorsunuz ki ama bu gerizekalılar bunları çocuk oyunu sanıyorlar işte ben alıştım kızmıyorum artık direkt veriyorum Anası babası arasa bile cevap vermiyorum artık. Umurumda değil. Bir de görselin üzerine ev güzel abi adresi kaptırma benim gibilere. Sen de kendini kaptırma benim gibilere. Abi seni seviyorum belin nasıl? Valla kardeşim Buracım belim iyi. Yani çok dikkat ediyorum artık. Toparlayacağız inşallah. Bir hedefimde 10 gün falan var. Çarjı bilmiyorum o Ege 10 ama bilmiyorum şu.